Merhaba, bugünkü videoda size yeni doğum bebeklerin kafası şekillerindeki bazı anormallikler hakkında bilgi vermek istiyorum. E, normal doğum bebeklerin bazen kafası vajinal kanaldan geçerken uzayabilir, üst üstüne gelebilir. E, normal beklediğimiz yuvarlak bir kafa yapısı bebeklerde olmayabilir. Bu durum e, bazen uzayan doğum eylemi nedeniyle e, ve dar kanaldan geçerken Çocuğun kafatası üzerindeki plakalar halindeki kemiklerin üzerine binmesi şeklinde olabilir. Ya da e, bazı bebekler de doğum eylemine başlamadan bayağı bir uzun süre önce terviz dediğimiz e, bölgeye oturur ve uzun süre o şekilde kalmam zorunda kalabilir. Bu da bu üzerinde hareket eden kemiklerin, kafatası kemiklerin üzerinde hareket etmesi e, dolayısıyla böyle bir şekil bozukluğu görebiliriz. Bunların e, bu şekil bozukluklarını bebeğin kafasını üzerinde, ellerinizi gezdirdiğinde kemiklerin üst üste geldiğini görerek anlayabilirsiniz. Bu durum iyi ki var. Çünkü vajinal yolda doğumda kanaldan geçerken bu kafatasının vajinal yola e, uygun bir şekilde aşağı inmesi gerekir. E, bu da doğumun daha kolay olmasını sağlar. Doğum sonrası 1-2 hafta içinde bu kemikler yine eski haline gelip normal yuvarlak bir kafa şekli almasına yardımcı olacak. E, Kafatası şekil bozuklukları daha sonraki dönemlerde olabilir. Sürekli bebek aynı pozisyonda yatarsa, sırt üstü yatarsa, e, plageyo dediğimiz arkası düz bir kafa yapısına neden olabilir. Bu daha sonra kazanılmış bir durumdur. Bunu önlemek için bebeğin sürekli sırt üstü yapmasını, engellemek e, gerekir. Ara ara sağa, ara ara sola yatırarak bunu engelleyebiliriz. Bazen e, uzun süre e, kalmasından dolayı geç fark edilen plagiosefali durumları yani düz kafa durumları dıştan kullanılan aparatlardan da düzeltilebilir. kapatasında fark edebileceğiniz başka bir bulgu da normal olan başka bir bulgu da e, önde ve arkada e, kemik yapıların arasında yumuşak dokuların olmasıdır. Bunlara fontanel diyoruz. Önden ve arkadadır. Buraları dokunduğunuzda yumuşak bir his alabilirsiniz. Bunların amacı bebeklerin kafası bir yıl içinde hızlı bir şekilde büyüyecek. Hem bunludaklar hem de kemiklerinin açılması nedeniyle beyninin büyümesine, kafatasının büyümesine eşlik edebilmesi amacıyla bu bölgeler vardır. Bu bölgelere endişelenmeniz gereksizdir. Yani bu bölgeye dokunduğunuzda bebeğe zarar vermezsiniz. Günlük hayatta yapmış olduğunuz bakımlarla bu bölgelerde yani bıngıldak kısımlarında bebeğe zarar verme ihtimaliniz yoktur. Bıngıldak ya da fontanellerle ilgili başka bir durumda buranın bazen çökük olmasıdır. Bıngıldak çöküklü ya da fontanel çöküklükleri bize dehidratasyonu düşünebilir. Yani bebeğin sıvı ihtiyacının olduğunu Sıvı ihtiyacının karşılanması gerektiğini düşündürebilir. Ancak bu durum beslenmesi iyi olan, sağlıklı, yeterince çişini ve kakasını yapan, kilo alan bebeklerinde de bazen normal olarak da fontanel çöpüklü olabilir. Bu da endişelenecek bir durum değil. Bazı durumlarda fontanelde bir titreşim hissedebilirsiniz. Endişelenecek bir durum değildir. Bu bebeğin kalp atışıyla beraber oluşan nabzın Bununla ilgili bölgesinin hissedilmesidir. Yeni doğan bebeklerde kafatası ile ilgili en çok bizi sorulan dikkat edilmesi gereken konular bunlardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.